Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın iyi seyirler. Survivor 2018 18 Haziran pazartesi günü dokunulmazlık oyunu analizine geçmeden önce, biliyorsunuz damla sakattı, bir süredir oyunlarda yoktu, son fragmanda ağladığını gördük. Sanırım adaya veda edecek. Peki aynı durum, Tuğravi için de geçerli mi? Sevilen yarışmacı iyileşmezse, adaya veda edecek mi? Gerçekten zor bir süreç yaşanıyor. Pazartesi günü analizene geçmeden önce, Survivor 2018-16 Haziran Cumartesi günü, neler yaşandı ve sembol oyununu kimler kazandı hatırlayalım. Kıbrıs'a doğru yaklaşırken, Dokunulmazlık oyunları, sembol oyunları ve ödül oyunları önem arz ediyor. Ayrıca biliyorsunuz sona yaklaşırken sembol oyunu, Kıbrıs'a daire katılmak için önem arz ediyor. Bu durum kavgalara da neden oluyor. En son Adem ve Hakan tartışmıştı. 16 Haziran cumartesi günü sembol oyununu kazananlar belli oldu. Oyunda Nagiha'nın performansı, göz doldururken oyunu çok rahat kazandı. Erkeklerde sürpriz yapananın, güçlü rakiplerini yenerek sembol oyununu, oyununu kazandı. Anıl bu sayede Kıbrıs finaline daha da yaklaşmış oldu. Nagihan da sembol ödülünü kazanarak Kıbrıs'a gitmek için büyük bir şans elde etti. 17 Haziran Pazar ise iletişim ödülü için oyun oynanacak. Fragmanda gördüğümüz üzere, yarışmacılar çok motive. Anıl ve Hilmi Cem'in performansları, artmaya başladı. Peki 18 Haziran Pazartesi günü dokunulmazlık oyununu kim kazanır merak konusu. Yarışmacıların son performanslarına baktığımızda erkeklerde Anıl sürpriz yapmaya başladı. Ayrıca Hakan da birincilik elde edebiliyor. Her ne kadar Adem favori gözükse de, Hakan, Anıl ve Tanrı, Tabi ki hiyinmeyeceğimi küçümsememek lazım.